Diyelim ki fonksiyonumuz f x eşittir x üzeri 4 artı 27'nin doğal logaritması. Birinci ve ikinci türevlerini alıp bildiğimiz teknikleri kullanarak hesap makinasız bir şekilde grafiğini çizmek istiyoruz. Zamanımız kalırsa grafikte hesap makinesiyle cevabımızı kontrol ederiz. Başlangıç olarak bunun birinci türevini alalım. Şuraya yazayım f'nin türevi. İçerinin türevini alıyoruz yani 4 x küp. Ve dışarının türevi ile çarpıyoruz. x'in doğal logaritmasının türevi 1 bölü x. Yani içerdeki ifadeye göre bunun türevi eşittir. Çarpı 1 bölü x üzeri 4 artı 27. Bunu karışık bulduysanız Zincir Crawl videolarını tekrar izleyin tavsiyem. Bu fonksiyonumuzun birinci türevi. Bunu tekrardan şöyle yazabiliriz. 4 x küp bölü x üzeri 4 artı 27. Veya şöyle yazarım. 4 x küp çarpı x üzeri 4 artı 27 üzeri eksi 1. Bu üç ifade de denktir. Çarpım şeklinde bunu eksi üslü veya kesir olarak yazabilirim. Hepsi birbirine denktir. Şimdi de ikinci türev bulalım. İkinci türev biraz daha karışık olacak. İkinci türev bunun türevi. Çarpım kuralını kullanalım. Birinci ifadenin türevi çarpı ikinci ifade. Birinci ifadenin türevi, 3 kere 4, 12, 12 x kare. 3'ü 1 eksiltiyoruz. Çarpı ikinci ifade, x üzeri 4 artı 27 üzeri eksi 1. Ve buna birinci ifade, 4 x küp çarpı ikinci ifadenin türevine ekliyoruz. İkinci ifadenin türevi, içerinin türevi. 4 x küp 27'nin türevi 0, yani çarpı 4 x küp çarpı bunun tamamının içteki ifadeye göre türevi, yani çarpı üssü indiriyoruz, çarpı eksi 1, çarpı x üzeri 4, artı 27, üzeri bunun 1 eksiği, yani eksi 2. Bakalım, bu ifadeyi biraz sadeleştirebilecek miyiz? Burası 12 x kare bölü x üzeri 4, artı 27. Şimdi çarparsak, burada bir eksi olacak, bunları çarpalım. 4 kere 4, 16. 16 x küp çarpı x küp eşittir x üzeri 6 bölü bunun karesi. Bölü x üzeri 4 artı 27 kare. Bunu yazmanın bir başka yolu, öyle değil mi? Eksi ikinci kuvveti artı ikinci kuvvet olarak paydaya koyarız. İkisi aynı şey. Bu tip soruları önceden gördüyseniz, sıfıra eşitleyeceğimizi bilirsiniz ve oluşan denklemi çözeriz. Bu nedenle bunu tek kesir olarak ifade etmek daha faydalı. Ortak paydayı alabiliriz. Yani bu ifadenin hem payını hem de paydasını x üzeri 4 artı 27 ile çarpabilirim. Ve o zaman ne elde ederim? Birinci ifadeyi x üzeri 4 artı 27 ile çarparsak, 12x kare çarpı x üzeri 4 artı 27 çıkar ve paydada da x üzeri 4 artı 27 kare olur. Pay ve paydayı x üzeri 4 artı 27 ile çarpmış olduğum ifadenin değerini değiştirmedim. Şimdi de ikinci terime bakalım. Eksi 16x üzeri 6 bölü x üzeri 4 artı 27 kare. Niye bu işlemleri yaptık? Ortak payda bulduğuma göre payları toplayabilirim. Ne eşit olacak bakalım. Paydanın x üzeri 4 artı 27 kare olduğunu biliyoruz. Bu paydamız. Şimdi bunları çarpalım. 12 x kare çarpı x üzeri 4. Bu 12 x üzeri 6 artı 27 çarpı 12. 27 ile şimdi 12'yi çarpmak istemiyorum. Öylece yazayım. Artı 27 çarpı 12 x kare eksi 16x üzeri 6. Bunu bence daha da sadeleştirebilirim. x üzeri 6 hem burada hem de şurada. 27 çarpı 12x kare ve eksi 16x üzeri 6 artı 12x üzeri 6. Bu x'in toplayınca eksi 4 x üzeri 6 bölü x üzeri 4 artı 27 kare. Bu da ikinci türevimiz. Ve şimdi türevleri bulduk. Türevler biraz karışıkmış. Şimdi o zaman birinci ve ikinci türevlerin ne zaman sıfıra eşit olduğunu bulabiliriz. O zaman kritik nokta ve büküm noktası adaylarını bulacağız. Öncelikle birinci türevin ne zaman sıfıra eşit olduğunu bulalım ve kritik noktaları elde edelim. Belki de türev tanımsızdır. Şimdi bu sıfıra eşit. Bunun sıfıra eşit olması için payın sıfır olması gerekir. Payda ise tüm reel x sayıları için, reel x sayıları için pozitif olmalı. Çünkü üssü çift. Burası sıfır olamaz öyle değil mi? Çünkü negatif olmayan bir sayıya 27 eklenmiş. O zaman bu sıfır olamaz. De, bu demektir ki türev hiçbir zaman tanımsız değil. Türevin tanımsız olduğu kritik nokta yok. Ama payı kolaylıkla 0'a eşitleyebiliriz. Bunu 0'a eşitlersek, 4 x küp eşittir 0 deriz ve x eşittir 0'ı buluruz. 4 çarpı bir şeyin kübü eşittir 0. O zaman bu şey 0 olmalı. f üssü 0 eşittir 0, 0 kritik nokta. 0 kritik nokta 0'daki eğim 0. Maksimumu, minimumu, büküm noktasımı henüz bilmiyoruz. Biraz daha inceleyelim. Y koordinatını da bulalım. X koordinatı 0 ve Y de 27'nin doğal logaritması. Hesap makinesiyle kaç olduğunu bulayım. Daha önce grafikli hesap makinesi kullanmayacağım demiştim ama basit bir hesap makinesi kullanabilirim. 27'nin doğal logaritması için kısaca 3,3 diyelim. Şimdi grafiğin genel şeklini kestirmeye çalışıyoruz. 3,3. 2,9 deyip de devam edebilirdiniz. Kritik nokta burada. Eğim burada 0. x eşittir 0 da eğim 0. Şimdi büküm noktası adaylarını bulalım. Adaylar. Büküm noktası adaylarının ikinci türevinin 0 olduğunu hatırlayalım ikinci türevin 0 olması, kesin olarak büküm noktası olmasını gerektirmez. Bunu açıkça belirtelim. x'te büküm noktası varsa, ikinci türev x'te 0 olacak. Çünkü çukurluk yönü değişecek. Eğim ya artandan azalana geçecek veya azalandan artana geçecek. Ama ikinci türev 0 ise, büküm noktası olduğu sonucuna varamazsınız. İkinci türevin 0 olduğu tüm noktaları bulacağız ve ikinci türevde işaretin değişip değişmediğine bakacağız. İşaret değişiyorsa, büküm noktası diyebiliriz. Şimdi bu dediğimizi bir de gerçekleştirelim. İkinci türevin 0 olması büküm noktası için yeterli değil. İkinci türev 0 olmalı ve o x'in solunda ve sağında ikinci türev işaret değiştirmeli. Ancak o zaman büküm noktası diyebiliriz. f'nin ikinci türevi x civarında işaret değiştiriyorsa, x'te büküm noktası vardır diyebiliriz. Eğer tabi ikinci türev x civarında işaret değiştiriyorsa, o zaman x de 0 olacak demektir. Ama solunda negatifse, sağında pozitif olacağını veya solunda pozitifse, sağında negatif olacağını görmeniz gerekir. Şimdi bunu deneyelim. İlk bulmamız gereken aday noktalar, adaylarımız aday noktalarda ikinci türevin 0 olması gerektiğini hatırlayın. Bu noktaları bulacağız ve işaretin değişip değişmediğine bakacağız. Bunun nerede sıfıra eşit olduğunu bulmak istiyoruz. Yine pay sıfıra eşit olmalı. Payda sıfır olamaz. Şimdi ikinci türevin payının ne zaman sıfır olduğunu bulalım. 27 çarpı 12x kare eksi 4x üzeri 6 eşittir 0. Bu ikinci türevimizin payı. Payı sıfır yapan x değeri ikinci türevi de sıfır yapıyor demektir. 4x kareyi dışarı alalım. 4x kare 4'ü 12'den dışarı alırsak, 27 çarpı 3, x kareyi de dışarı aldık, eksi x üzeri 4 eşittir 0. Denklemi sağlamak için, ya 4 x kare olacak, 4 x kare 0 olacak, veya 27 çarpı 3'ü kafadan bulurum, 80, 81, 20 çarpı 3, 60, 3 kere 7, 21, 60 artı 21, 81. Veya o zaman, 81 eksi x üzeri 4 eşittir 0. Bu ifadelerden birini sıfır yapan x, denklemi sağlar. Çünkü bu sıfır ise tamamı sıfıra eşit olacak. Bu sıfırsa ise tamamı sıfır olacak. Şimdi bunu çözelim. x sıfır olduğunda, bu da sıfır olur. İki tarafa x üzeri 4 eklersek, x üzeri 4 eşittir 81. İki tarafın karekökünü alırsak, x kare eşittir 9 elde ettik. Yani x eşittir 3 veya eksi 3. Bunlar büküm noktası adayları. x eşittir 0, artı 3 ya da eksi 3. Şimdi büküm noktası diyebilmek için ikinci türevin bu noktalar etrafında işaret değiştirip değiştirmediğine bakacağız. x 0'dan biraz küçük ise ikinci türevin işareti ne olur? Tüm durumlara bakalım. x 0'dan biraz küçük ise ne olur? x eşittir 0,1 ise türev. ikinci türev nedir? x eşittir 0,1 veya eksi 0,1 için bu terim pozitif olacak. Bu da 81 eksi 0,1 üzeri 4. Bu küçük bir sayı öyle değil mi? Yani pozitif bir sayı çarpı 81 eksi küçük bir sayı. Yani pozitif olacak. Buna göre, x 0'dan biraz küçük ise ikinci türev pozitif. x biraz büyük ise ne olacak? 0'ın az altında demek istiyorum x 0'ın az üstünde ise ne olur? Örneğin, x eşittir 0,01 veya x eşittir 0,1. İşaret aynı kalacak, öyle değil mi? İki sayının da karesini ve dördüncü kuvvetini alıyoruz. Yani işaret kayboluyor. x 0,1 ise bu küçük pozitif bir sayı olacak. 81'den çok küçük bir pozitif sayı çıkaracağız ama 81 eksi küçük bir sayı hala pozitif olacak. Yani pozitif çarpı pozitif. İkinci türev yine sıfırdan büyük olacak. Burada ilginç bir şey var, x eşittir sıfırda ikinci türev sıfır ama büküm noktası yok. Çünkü dikkat ederseniz çukurluk değişmedi. Sıfıra sağdan ve soldan yaklaşırken ikinci türev pozitif. İki taraftan sıfıra yaklaşırken grafiğimiz yukarı doğru çukur. Sıfırın kritik nokta olması ve iki taraftan yaklaşırken çukurluğun yukarı doğru olması bize 0'ın minimum nokta olduğunu gösteriyor. 0 civarına yukarı doğru çukurluk olduğu için 0 büküm noktası değil. Şimdi artı ve eksi büküm noktası olup olmadığına bakabiliriz. Sadece ikinci türevin payını kullanıyordum. İkinci türevin tamamı burada ama paydayı yok sayıyordum çünkü payda hep pozitif. Yani ikinci türevin pozitif veya negatif olduğunu anlamak için sadece payın pozitif veya negatif olduğuna bakmak yeterli. Çünkü buradaki ifade hep pozitif, yani bir şeyin karesi olduğu için hep pozitif olacak. Şimdi artı veya eksi üçün etrafında çukurluğun değişip değişmediğini test edelim. İkinci türevimizi tekrar yazayım. Payı burada. 4 x kare çarpı 81 eksi x üzeri 4 fayda ise, x üzeri 4 artı 27 kare. Evet, ikinci türevimiz böyleydi. Şimdi, ikinci türevin işaretinin artı ve eksi 3 civarında değişip değişmediğine bakacağız. Aslında artı veya eksi 3'ü koyunca sonuç fark etmez. Çünkü, x üzeri 4 veya x kare alınca işaret kayboluyor. Bir şeyin dördüncü kuvveti ve karesi, biliyorsunuz hep pozitif olacak. Yani testimiz, 3 için ne ise, eksi 3 için de aynı şey olacak. Şimdi deneyelim. x 3'ten biraz küçük olursa ikinci türevin işareti ne olur? 4 çarpı pozitif bir sayı olacak. Yani x 2,999 gibi olabilir. Ama bunun sonucu hala pozitif. Yani x 3'e yaklaşırken burası pozitif. Şurası da x 3 ise 0'a eşit. Ama x 3'ten biraz küçük. Mesela x 2,10000'e 9999 gibi bir şey ise, bu sayı 81'den küçük olacak ama yine de pozitif ve payda hep pozitif. Buna göre x 3'ten küçükse ve 3'e soldan yaklaşıyorsa grafiğimiz yukarı doğru çukur. Bu pozitif olacak. F'nin ikinci türevi 0'dan büyük, yukarı doğru çukur. X 3'ten biraz büyükse peki ne olacak? Birinci terim hala pozitif ama x 3'ten büyükse x üzeri 4 81'den biraz büyük olacak. Yani ikinci terim negatif olacak. x 3'ten büyükse bu negatif olacak. Çünkü burası 81'den büyük olur. O zaman bu negatif, bu da pozitifse türev negatif olacak çünkü payda hala pozitif. Yani f'nin ikinci türevi 0'dan küçük ve grafik aşağı doğru çukur. Bir tane daha kaldı. x eksi 3'ten biraz büyük olduğuna ne olur? Yani mesela eksi 2 virgül 100 binde 99 gibi bir sayı olsa, eksi 2 virgül 99'un karesini aldığınızda pozitif bir sayı elde edersiniz. Yani bu pozitif olacak. Eksi 2 virgül 99'un 4. kuvvetini aldığınızda da yine 81'den biraz küçük bir sayı elde edeceksiniz öyle değil mi? 2,99 üzeri 4, 81'den biraz küçük. O nedenle bu da pozitif olacak. Yani pozitif çarpı pozitif, bölü pozitif. Yine yukarı doğru çukurluk var, çünkü ikinci türev sıfırdan büyük, yukarı doğru çukur. Ve son olarak, x eksi 3'ten biraz küçükse, hatırlarsınız bunu yazdığımda tabii eksi 3'ten küçük tüm x'leri kastetmiyorum ama başka bir notasyon aklıma gelmiyor. Şimdi eksi 3'e soldan yaklaşırsak örneğin eksi 3,11'i alırsak veya eksi 3,01 bu daha iyi veya 3,1 bu terim yine pozitif olacak. eksi 3,1'in dördüncü kuvvetini alırsak 81'den büyük olacak öyle değil mi? İşaret pozitif olacak ve 81'den büyük olacak yani bu negatif olacak. Bu durumda, pozitif çarpı negatif, bölü pozitif. İkinci türevimiz negatif oluyor. Grafik aşağı doğru çukur olacak. Artık grafiği çizmeye hazırız. Öncelikle, eksi ve artı 3 büküm noktalarımı Elbette. 3'e soldan yaklaşırken, yukarı doğru çukur. 3'ten geçerken, ikinci türev 0. 3'ün sağına geçtiğimizde, aşağı doğru çukur. İkinci türevimizin işareti değişti x eşittir 3, kesinlikle bir büküm noktası. Aynı şeyi eksi 3 için de söyleyebiliriz. 3'ten geçerken işaret değişiyor. Yani bunlar büküm noktaları. Koordinatları tam olarak bulmak için f3 f 3 ve f eksi 3'ü hesaplayalım. Ondan sonra grafiği çizmeye tam olarak hazır olacağız. Öncelikle f 0 eşittir 3,29'un minimum olduğunu biliyoruz. 0 kritik noktaydı, eğimi 0'dı. Ve 0 civarında grafik yukarı doğru çukurdu. Dolayısıyla 0 büküm noktası değil. Eksi 3 ve artı 3'ün büküm noktası olduğunu biliyoruz. y koordinatlarını bulmak için, fonksiyon değerlerini hesaplayalım. y koordinatları aynı olacak çünkü eksi 3 ve artı 3'ün dördüncü kuvvetleri aynıdır. Ve bu koordinatı bulalım. 3 üzeri 4 eşittir 81. 81 artı 27 eşittir 108. Ve bunun doğal logaritmasını bulmak istiyoruz. Yaklaşık olarak 4,7 diyelim. 4,7. Eksi 3 veya 3 fark etmez. Çünkü dördüncü kuvvetini aldık. Yani 4,7 virgül 4,7. 4,7'ye 4,7. Bu ikisi de büküm noktası. Ve şimdi grafiği çizmeye hazırız. Çizelim bakalım. Eksenleri çizeyim. Y ekseni, x ekseni, bu y, isterseniz fx ekseni de diyebilirsiniz. Bu x. 0'a 3,29 noktası. 0'a 3,29 noktası. Evet. 3'üm biraz üstünde, şurada. Bu minimum nokta. Eğim burada 0. Çünkü birinci türevin 0 olduğunu bulmuştuk. Demek ki bu bir kritik nokta ve çukurluğu aşağı doğru. Bu da bize minimum olduğunu söylemişti zaten ve artı 3, artı 3, 3'e 4,7, 4,7 de şöyle bir şey, büküm noktası. Öncesinde çukurluk yukarı doğru ve sonrasında aşağı doğru. Şöyle bir şey benzeyecek. Bu noktaya kadar yukarı doğru çukur, şurayı sileyim. 1, 2, 3, 3'e, 3'e 4,7 şöyle. Ve eksi 3'e 4,7. O da aynı buna benziyor. 1, 2, 3, 4, 4, 7. Sıfırda eğimin sıfır olduğunu biliyoruz ve grafiğimiz yukarı doğru çukur. Yani şeklimiz şöyle olacak. x eşittir 3'e kadar yukarı doğru çukur, x eşittir 3'te çukurluk aşağı doğru olarak değişiyor. Elimden geldiğince, şimdi bir çizmeye çalışayım. Şurada güzel bir şekilde. Sonra, eksi 3'ten 0'a kadar grafik yukarı doğru çukur. Yine, eksi 3 de aşağı doğru çukur olarak değişiyor. Buradaki aşağı doğru çukurluk tam şurada. Ve 0 etrafında da yukarı doğru çukur. Burası yukarı doğru çukur, burası da yukarı doğru çukur. 0 etrafında yukarı doğru çukur. Grafiğin böyle görüneceğini düşünüyorum x'in sonsuza ve eksi sonsuza gitmesi durumuna girmeyeceğim. Şimdi grafikli hesap makinesi kullanarak bir sağlamasını yapalım. Bakalım doğru çizmiş miyiz? Hesap makinesinde çizelim. y eşittir x üzeri 4 artı 27'nin doğal logaritması. Grafiğini çizmek istiyorum. Nefesler tutuldu ve gayet iyi. Neredeyse bizim çizdiğimizle aynı. Demek ki yaptığımız işlemler doğruymuş. Evet, gurur verici bir an. Umarım siz de şimdi fonksiyon grafiği çiziminde büküm noktalarının birinci ve ikinci türevlerin faydasını takdir etmeye başlamışsınızdır. Hoşçakalın.